Şu Hoşgeldiniz Bayanlar Zaylar Bayanlar Zaylar Eflatun köşede Gamze Gamze Merhaba Gamze Seni tanıyabilir Evet Bu köşede de biri varmış olmazsa olmazı ismin neydi senin? Dur edeyim. Osman. Merhaba Osman. Sen kendini bekleti dur. Sen devam et. Kansız. Ben bastım. Ne? Ben önce bastım. Yandı. Evet, evet, evet, evet, Kimin Ben karar veriyorum, bak. Kararı ben veriyorum. Söyle canım. Söyle anam. Evet, cevap veriyorum. Bilmiyorum. Ne demiştin sen? Bilmiyorum. Evet, cevap bilmiyorum. Gamze bilmiyor, bravo! 500 dolar değerinde Farkında mısın? Bilmiyormuş Bilmeyebilir Ne? Bilmemek ayıp değil yani Öğrenmemek ayıp, sen... Sen biliyor muydun? Niye zan Ya para kazanmama mı sana sıkıntı? Ya tamam al, vereyim ya Vereyim mi ya? Ya para alırım diyorsam, veriyim ya. Bırak, bırak bana bunu yapma. Vereyim ya, sana vereyim, ha al. al, 20 dolar, vereyim sana, al dolar ya, öl. 20 dolar verin. Kapa çene. Ben önce bastım. Hadi git. Hadi git. Evet, Gamzee. Beş bin dolarla uğurluyoruz. Osman.